Hadi hocam şöyle bir şey sorayım. Uzun konuşmalı bir soru mu? <gülüyor> artık hangi soruda biliyor? Yoksa böyle Bugün orta bir mı? Bugün saat konuşmuşum tam üstüne güzel oldu. <gülüyor> orta keyifli bir şey Asla istersiniz. Sen seç. Bak oluyor. şöyle genel duruma. <gülüyor> o zaman şöyle bir soru artık geliyor hocam. Artık sende de bir örüntü gözü geliyor. Evet. Hoca burada balatayı yakar falan diye. Tam öyle bir sorum var şu anda Hı. hocam. Batuhan sormuş. Batuhan lise birinci sınıf öğrencisi. Daha önce izlediği videoların birinde iki kavramın farklılığından bahsetmişsiniz ama tam açmamışsınız sanırım. Onu size soru olarak yeniden göndermiş. Demiş ki basit ve sade arasındaki fark nedir? Batuhan mı? Hı -hı. Lise öğrencisi mi? Lise öğrencisi Yerim seni Batuhan. Nasıl denk getirdin bunu ya? hala bu soru gerçekten hani sipariş versem böyle sorulabilir. Çünkü o kadar önemsediğim ama anlatmakta zorlandığım bir şey ki mesela ilkel sözü de böyle. Mesela biz ilkeli aslında yanlış kullanıyoruz. Yani ilkel daha basit, daha anlaşılması kolay daha düşük düzeyli anlamına geliyor. Halbuki mesela biz ilkel toplumlar demek yerine ilksel toplumlar demeyi tercih etsek bu hemen kredisini vereyim Ergen'in sözüdür bu ondan öğrendim. İlksel çok önemli. İlksel demek daha doğru. Çünkü tarihte önce gelmek daha basit, daha düşük düzeyli olduğunuz anlamına gelmiyor. Kendi sistemi içerisinde gayet mütekamül. Aynen bu şekilde sade ve basit kelimeleri arasında gerçekten çok çarpıcı bir fark var. Şimdi mesela doğanın basit kuralları dediğimizde ki ben bu hatayı ilk seminerlerinde birkaç kez yapmışım. Ondan duyarlaştım bu konuyla ilgili. Basit şu demek. Biz onu bütünüyle kavrayabilir ve hatta kavradığımız şeyi modifiye edebiliriz, değiştirebiliriz. Bizim için basittir. Bir şeyin basit olması bizden bizim algımıza göre daha düşük düzeyli olması anlamına gelir ve tümüyle onu fehmedebiliriz, kapsayabiliriz. Algımız onu kapsar. Halbuki Sadelik başka bir şeydir. Mesela sadelik için Leonardo da Vinci'ye atfedilen sadelik gelişmişliğin son noktasıdır diye bir söz var. Şimdi bir şeyi sade yapabilmeniz için, sadeleştirebilmeniz için son derece derinlikli, özel ve sofistike bir bilgiye sahip olmanız lazım. Mesela işte e eşittir kare. Basit midir? Hiç zannetmiyorum. Sade midir? Master degree. Süper. Nasıl oldu peki bu? Einstein diye bir adamın 20'li yaşlarından beri kafaya taktığı bir şeye onlarca yıl boyunca çalışıp çalışıp tonlarca işte uzay-feza denkleme bilmem ne yazıp sadeleştire, sadeleştire, sadeleştire, sadeleştire indirdiği yer E eşittir mc²'dir. E eşittir mc kare formülün üzerine yüzlerce kitap yazıldı ve yazılmaya devam ediyor. Şu anda ben bir tanesini okuyorum mesela kafam allak bullak. Zamanın fiziği üzerine bir işte kitap işte şimdi diye. Orada bile adamın görüşlerini şerhede de bitiremiyoruz. Ama e eşittir mc kare ne kadar basit gözüküyor değil mi? Ama basit değil. O sade. Ve matematiğin güzelliği basitliğinde değil, sadeliğindedir. Doğaya baktığınızda Doğa asla basit değildir ama son derece sadedir. Mesela kuş sürülerinin işte biz dinamiklerini anlamaya çalışıyoruz. O koca koca sürüler nasıl böyle birbirine çarpmadan geziyor. İşte denizlerdeki balık sürüleri hakeza, işte yuva yapan karıncalar hakeza. Bunlara bakıyoruz da yani hayvanların çok basit tırnak içinde bize göre sinir sistemleri ve bedensel yapıları olmasına rağmen Müthiş komplike bir şey yapıyorlar ve biz bunu bilgisayarlarımızda kurallarını çözecek simülasyonlarla tekrar etmekten aciziz. Yani simüle edemiyoruz çünkü o kadar kompleks bir davranış ki. Bu arada kompleks sözcüğünü de karmaşık olarak çeviriz ama doğru değil. Onun da doğru çevirisi girift. Yani bir mıngır mıngır bir sürü bileşeni var ve onu bir şekilde böyle ortaya serip de anlayamıyorsun ya da tek tek bileşenlerini anlasan bile bunlar beraber çalıştığında senin zannettiğin gibi ya da öngördüğün gibi davranış vermiyorlar. Dolayısıyla bununla nasıl baş edeceğiz, biz bu mekaniği nasıl anlayacağız diye insanlar belki 150 sene benim bildiğim kadarıyla kafa yoruyorlar. Ama sonra Edward Lorenz'in kaos teorisi hikayesinde başlattığı işte bir çalışma geleneği var. Sistemin bütününü sade denklemlere indirgemek ve olaya işte böyle parçalarını inceleyip bütünü hesaplama şeklinde değil de bütünün davranışından bütünün davranışını tahmin etme denklemleri çıkarma gibi bir hikayeye dönüştüren bir sistem bilimi var. O sistem bilimiyle bakıp şöyle bir tahmin yürütüyorlar. Diyorlar ki ya biz bu hayvanların hepsinin birbiriyle haberleştiğini falan düşününce işin içinden çıkamıyoruz. Acaba diyorlar bu hayvanların her biri 3-5 tane kurala uyuyorsa sadece ve başka da bir şey bilmiyorlarsa acaba böyle bir düzen ortaya çıkar mıydı? Ve defaatle yapılan simülasyonlar bütün bu doğada gördüğümüz komplike, girift davranışların hepsinin son derece sade kuralların ileri düzeyde karmaşık etkileşimiyle olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bu bilimsel olarak tabii ki heyecan verici bir şey değil mi? Yani bir evreka modunda sizi hamamdan fırlatacak bir bulgu nedir o? Koca efendim sığırcık sürüsü havada dev bir böyle balinam gibi falan hareket ederken aslında her kuş dört tane kural biliyormuş. Başka da bir şey bilmiyormuş. O kurala göre uçuyormuş. Aynı kuralı alıp efendim işte simülasyonla bilgisayara uygulayınca bilgisayardaki noktacıklarınız da sığırcık kuşları gibi uçuyormuş. Bu güzel. Peki bunun bize bakan tarafı ne? Sadeliğin bizim için önemi ne? Yani basit değil de sade dememiz niye bu kadar önemli? Hayatta ustalık sadelikle kendini belli eder. Bilgelik sadelikte zuhur eder. Eğer bir insan hareketleri falansa böyle sakar sakar ortalığı dağıtarak geziyorsa orada bir sıkıntı olduğunu anlarsınız. Ama mesela Kasparov satranç oynarken böyle hiç gördünüz mü yani? Tak, çat, basıyor değil mi ona? Ne kadar sakin, ne kadar sade, ne kadar kendinden emin Bu arada. İnşallah yeni nesil Kasparov'u biliyordur. Adam hala yaşıyor mu bilmiyorum ama yaşıyor olsa gerek. Bakın de Deep Blue, Yenen, sonra da yenilen abi tabii. Kendinden emin hareketlerle, sade sade adımlarla müthiş başarılara imza atmak bilgelikle alakalı bir şey. Bunun benim hayatıma bakan kısmı şu. Benim bir dönem bin tane kuralım vardı. Şimdi neredeyse hiç yok. 3-5 tane kuralım var. Ya Bizim açık beyinin 6 bir rivayete göre de 7 kuralı var. O sayı değişebiliyor aradadır. 6-7 kural neden önemlidir? Bizim ön beynimiz en fazla 6-7 tane birleşeni tutuyor. Ben 180 tane kural yazabilirim açık beyin ama bunların hiçbirini her gün hatırlayamam. Sürekli elimde bir kağıtla gezmem lazım. Dolayısıyla işte esneklik, katkı, istişare, cesaret falan gibi temel maddelerimizi biz yaptığımız her şeyde hayata geçirebiliyoruz. Mesela sık sık bir şey örneği veririm. Banyoya sabunluk alacağız biz mesela. Ya da açık beyinde yeni bir eğitimci istihdam edeceğiz. Bak birine sabunluk alıyorsun, birine eğitimci istihdam ediyorsun. Şimdi bu yedi kural ikisinde de çalışıyor. Mesela işte önce katkı vermek diye bir prensibimiz var. Yani bir iş yaparken ne kazanacağımıza, ne katkı vereceğimize bakarız. Yani en ucuz sabunluğu almak yerine, ya bizim orada yerli üretim enteresan bir şey var mı yani bizimki de bir para kazansa falan diye sabunluk almak. Ya da orada aldığımız eğitimci yani bizim gerçekten topluma katkı verebileceğimiz bir içeriğe sahip mi? Yani gerçekten ilham verici mi? Bizim istediğimiz katkıyı verebiliyor mu diye bakmak aslında aynı faydayı sağlıyor bize. Ya da ne bileyim istişare. Biz sabunluk alırken de, eğitimci alırken de. Arkadaşlarla konuşmadan karar vermemek kararımız var. Yani böyle davranıyoruz. Ve bu kural yine aynı tarafta işliyor. Çünkü senden iyi bir sabunluk bilen birisi olabilir ekipte. Yani daha iyi katkı yapabilecek bir sabunluk satın alma prosesinde sana yardımcı olacak birileri. Etrafında muhakkak vardır ama konuşmazsan bilemezsin gibi gibi gibi gibi. Hayatımızda ustalık ilerledikçe hayata hakim olan kuralların sayısı azalır. Ve hayat sadeleşir ama yanında ustalaşır. Gençlerin en önemli sorunu... 1000 tane tilki geziyor kafalarında. Mesela bana en çok gelen sorular işte şu şu şu seçenekler var üniversitede hangisini seçeyim? Yavrum ne yapacaksın? Sorunun cevabı yok. Ya ileride ne olacaksın? Sorunun cevabı yok. Ama şu şu şu şu şu seçenekler var. Hayatı bu kadar karışık yaşamak mümkün değil. Çok fazla kuralın olduğu yerde kuralsızlık ana kuraldır. Herkes kuralların dışında hareket eder. Sade ve az sayıda kuralın olduğu yerde ise her zaman huzur, düzen, harmoni ve bir ritim hakimdir. O ritim ancak sade kurallarla ortaya çıkar. O yüzden Batuhan tekrar canını yirim demek istiyorum sana bizim oraların tabiriyle. Benim hayatımda çok oturtulmaya çalıştığım şey. İnşallah sen de ve biz, bugün bizi izleyen herkes de basitle sadeyi hayatlarında bilgece ayırt edebilme noktasına çok hızlı gelsinler ve bu noktanın ötesine geçsinler. Çünkü basit bir şey yoktur. Yani asla ben basit bir şeye rastlamadım. Sade şeyler vardır, karışık şeyler vardır. Karışık şeyleri anlamaya başladığınızda gözünüzde sadeleşir. Siz sadeleşmeye başlayan bir şeyi anladığınızı hükmedebilirsiniz. Ama bir şeyi basit görüyorsanız o konu hakkında hiçbir fikrinizin olmadığını söyleyebilirim. Hayata karşı nadan ve cahilin hayata söyleyebileceği en basit hakaret ona basit demektir. Dolayısıyla bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Hocam bütün bu anlatışınız boyunca o kadar güzel şeylerden bahsettiniz. Ancak benim... Ben de zihnim... sevdim bunu ya. Evet çok güzel. Yesim varmış hani, yani. Benim zihnimde tek bir metaforla bunların hepsi oturdu. Siz anlatırken. Sade kahve. Gerçekten bütün konuşmanızı... Özür dilerim. De. Hani. <gülüyor> hani bu kahve örneği bir yandan da şey olarak o geldi. Yani kahvenin tadı o derin. Mesela o kahvenin eğer yoğunluğu doğru değil, işlenmesi doğru değilse o sade kahve içemezsiniz. Aynen öyle. Her şeyin doğru olması lazım evet. ki sade olabilirsin. Aynen. Bak güzel bir yere getirdin. Hakikaten. Zihnimde öyle. öyle böyle hep anlatılırken o kahveler metaforlarıyla geldi zihnime. Soru yolunda emekli olup Hazara başlamak. Metaforlar gelmeye başladı Hazara'da. Bak oluyor oluyor. Geliyor. Yavaş yavaş geliyor. <gülüyor> evet evet. Ama işte biraz saçlarının dökülmesi Aska. hafif böyle bir şekil yapmak lazım sana yani. Çok Hı -hı. genç duruyorsun şimdi. Evet hocam. Bilmiyorum, bir de kimse yaşıma da inanmıyor. Yaşlandırmak yüzden. lazım, lazım. o <gülüyor> zaman. Ben bu beyaz falan Baş şöyle. Evet, artık 30'lara dayanıyoruz. 30'lara derken aa Müziğe hiç vermediniz hocam müzikte de sade ve basitlik çok önemli. tabii ki bu kadar efor niye bu çok önemli. Bir Şimdi <gülüyor> onu da açayım arkadaşlar. Hazır. geldi mi? Tabii tabii gelmiştir. Gel, gel. O diyor ki müzikte basitlik önemli. Bora gerçekten şu müzik şeyleriyle ilgili biraz da işte dersler ders alıyorum ben acık bu konuyla ilgili acık deneyişerim diye. Mesela çok önemli bir farkındalık yaşadım. Sevgili Gökalp'in anlattığı bir konuyla ilgili. Müziği sesler yaptığı kadar sesler arasındaki aralıkların da ne kadar önemli olduğunu bir kere daha bana hatırlattı. Ben bunu mesela unuttuğumu fark ettim. Biz hep nota dizgelerini arka arkaya dizip onlarla bir şey anlatmaya çalışırken bazen verimli sessizliklere ihtiyacımız var, boşluklara ihtiyacımız var. İşte hayatta da aslında böyle yani ben bunların hepsini bir hayat için metafor olarak düşünmeyi çok sevdiğimden hayatta da anlamlı boşluklar her zaman yaptığın işi daha anlamlı kılıyor ve Gerçekten de yani dünya tarihi boyunca klasik dediğimiz her şeyde o sadelik bas bas bağırıyor. Yani işte barok dönemi klasik müzik eserlerini çıkarsanız, Saz Semayelerinden işte batı klasik müzik eserlerine kadar her şeyde, kulağımızda bir tını olarak yerleşmiş bütün müzikler son derece sade bir mesaj, bir tema üzerinden döner. E tabii ki mesela ben şimdi bu yeni tarz metal müzikleri ya da Dream Theater falan işte Tool gibi progresif tarz müzikleri de seviyorum ama... Onların mesela kalıcı olması çok zor. Onlar çok zihin zorlayıcı, bayağı enstrüman böyle marifetleri içeren, atlamalı, geçmeli, nerede ne yapacakları belli olmayan şaşırtma ve uyandırma amaçlı eserler. Onların da kendince bir kıymeti var. Hala seviyorum ama gerçekten basitliği yakalayabilmek son derece önemli. Zaten ben bir grubun, bir bestekarın, bir müzisyenin ustalığını ancak ve ancak öyle anlayabiliyorum. Çok sade bir şey yaptığında gerçekten ruha dokunabiliyorsa o tamamdır. Ondan sonra istediği kadar sahnede virtüözite göstersin, şiradırlık yapsın, bin bir numara çeksin. Onlar eğlencelik ama basit bir akustik melodiyi ruha dokunacak bir şekilde terennüm edemeyene de pek müzisyen dememek lazım. O yüzden ben müzisyen falan Olamadım şimdiye Buradan kadar. Buradan da geliyor örnek evet, olarak. Tabii ki, Uzun önce bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bir de neydi? Benim sadık yavim kara topraktır. Böyle net ve sade olmak lazım efendim hayatta. Dondurmanın da sadesi. Güzel. Hocam o zaman bu, bu noktada bitirelim. Evet. Sadece. Sadece. <gülüyor> sadece. sadece. Sadece. Sadece.